Herkese merhaba Tol Gözbek. ben. Bugünlerde gündeme Yunan gazeteleri tekrar Kıbrıs Barış Harekatı sırasında tarihler 22 Temmuz 1974'ü gösterirken Ege semalarında yaşanan bir dogfightı ortaya atıyorlar. Yunanların iddiaları iki Yunan F5'i karşısına çıkan iki Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F102 ve onların iddiaları bizim F102'leri düşürdükleri yönünde ama Türk Hava Kuvvetleri kaynakları olayı yaşayan insanlarla konuştuğunuz zaman tam tersi anlatılıyor. Bu akşam konuğumuz Levent Başar'a sevgili arkadaşım Levent bu konuyla ilgili çok sayıda araştırmaya imza atmış ve aynı zamanda da kitaplara sahip bir havacılık yazarı. En son bu konuyu Türk Hava Kuvvetleri'nde F-102 Delta Dagger kitabında ki Levent yanlış hatırlamıyorsam 2018'de çıkmıştı bu kitap. 3 ee, evet. yıl önce e, bu kitapta bu olayın detaylarını kendisi anlatmıştı. Bu gece Levent başarıyla ile beraberiz ve Levent bize bu olayın detaylarını anlatacağız, e, anlatacak. Ve tabii ki Levent ile beraber de biz bu olayın kahramanlarından e, emekli albay vasıf sayınla da beraber bir görüşmemiz olmuştu Bunlarla ilgili de beraber konuşacağız. Levent öncelikle hoş geldin çok teşekkürler. Hoş bulduk da ağacım. Ee, yine Temmuz ayı geçti, Ağustos ayı içindeyiz ama Yunan gazetecileri, gazeteleri e, her yıl olduğu gibi bu konuyu ısıtarak, ısıtarak gündeme getirmeye başladılar. Malum 20 Temmuz 1974 tarihinde başlayan bir Kıbrıs barış harekatımız var. Hava kuvvetleri çok aktif rol oynuyor bu operasyonda ve Ege'de yaşanan bir dogfight var. Bu nasıl gelişiyor? Öncelikle bu olayı neden bir Ege'de dogfight var bunu konuşmak istiyorum. Bir de tabii o yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a garantör devleti Türkiye hukuki hakları çerçevesinde oraya bir operasyon yapıyor. Ve Yunanistan'dan bir beklenti bir saldırı beklentisi içerisinde istersen ne oldu Ege'de bununla başlayalım. Ee, tabii bizim 20 Temmuz 1974'te harekat başladığı zaman batıdaki filolarımız hava savunma rolündeydi. E, çoğu ve Yunanistan'dan karşı gelebilecek bir eee taarruza veya bir e, şeye karşı hava savunma rolünde onlar da kalkış yaptılar. Bu Ege'deki dogfight aslında onların birazcık e, bizi kışkırtması sonucu oldu. Elektronik karıştırma uçaklarını göndererek bizim Çanakkale özellikle Çanakkale ve civardaki birkaç radarımızı karıştırıp gayri faal yapmak için teşebbüste bulunduklarında bizim de hava savunma uçaklarımız scrimal yapıp onları önlemiş. Dolayısıyla da böyle bir Ege üzerinde sıcak dakikalar, saatler yaşanmış. Bu haber işte Katimerini gazetesinde 9'unda galiba yayınlanmıştı. Yani bu bizim bildiğimiz aslında en az bir 15-20 yıllık bir hikaye. Yunanların çoğu dergisinde ve sosyal medyada internet sitelerinde yayınlandı bu daha uzun versiyonları da var niye bir daha yayınlamışlar pek anlam veremedim çünkü ortada bir, bir başarıları yok Kıbrıs Barışı Harekatı ile ilgili bizim herhangi bir şeyimizi önleyememişler harekatı gidişatını etkileyecek herhangi bir şeyleri yok bir başarıları yok Sen de yazmıştın bir komando harekatı yapmaya kalkıştılar Noratlız uçaklarıyla kendi uçaklarını düşürdüler. Onun dışında bir şey olamadığı için, yapmadıkları için böyle hayali dogfight'lar yok işte iki Türk uçağını düşürmeler. Bu hikayeleri herhalde temcit Temcih gibi her yıl böyle çıkarıyorlar kendi ve şeylerinin ne derler? E, okuyucuların gazını almak için midir, nedir anlamadım yani. Zaten bu Yunanlı'nın huyu da malum e, yıllardır devam ediyor. Olmamış şeyleri olmuş göstermek. Veya e, bizim haklı hukuk açısından haklı olduğumuz konularda da kendilerinin e, öne çıkarmak gibi bir sürü şeyleri var. Ben tekrar e, senin de belirttiğin gibi Albatros tipi bir karıştırma uçakları var. Çanakkale radarına karıştırma yapmak üzere o bölgede uçuyor. Ve de e, şöyle bir hava üstlerini izleyicilerimiz aklına getirsin. Bandırma, balıkesir özellikle Ege tarafına bakıyor. O yıllarda Bandırma'da F5'ler var. Ve de Balıkkesir'de sanıyorum Ankara Mürtet'ten intikal etmiş F-102 filosu var. Ee, evet, bir, filo, bir filo da RF-5 var. F-102 tabii e, Türk Hava Kuvvetleri tarihinin envanterimize girmiş delta kanatlı tek jet uçağımız. E, başka da de bir delta kanatlı uçak girmedi. Sen de kitabını yazdın. Çok iyi de tanıyorsun. Benden kat ve kat daha iyi tanıyorsun. E, bu F-102 filosunun tam görevi nedir orada? E, F-102'leri e, acilen hemen e, bölgeye intikal ettiriyorlar. Bir yarım filoyu da e, Eskişehir'e intikal ettiriyorlar ne olur ne olmaz diye. E, filonun diğer yeri kalanında mürtetti, beklemeye devam ediyor. E, amaç e, F-122'ler e, elimizdeki tek hava önleme uçağı o yıllarda. E, başarılı ve kendi radarları olduğu için e, hemen batıdaki en yakın Balıkesir Hava Üssü'ne bir gece içinde komple bütün filo e, neredeyse peydar pey aslında gidiyor. Çünkü bir, İtalya'da bir altı uçak varmış. Onlar ertesi gün katılıyor. Falan. Ve gelir gelmez de hemen Ege üzerinde devri uçuşuna başlıyorlar. İstersen ben şu Yunanların bir iddiasını irdeleyim. E, bu gazete çıkan e, emekli Thomas Skabardonis'in anılarında işte nasıl kalktıklarını, nasıl bölgeye gittiklerini falan bahsetmiş ama bundan öncesinde herhangi bir şey anlatmamış. Yani işte Scramble verildi ve iki F5 kalktık diyor. Peki niye Scramble verildi? Niye sizi bölgeye gönderdiler? Türk uçakları herhangi bir sınır hilal yapmamış ki. Burada anlatmadığı Yunan Albatros uçağı o sırada bizim radarlarımızı karıştırıyor. Ve bizim o sırada da havada olan iki tane F102'miz bu albatros'u sıkıştırıp e, üzerinde paten kuruyor. Albatros da e, bir şekilde kendi e, şeylerine ulaşıp yardım istiyor. Bu yardım istemesi üzerine bölgeye iki tane Yunan F5'i gönderiyorlar. Şimdi pilotun alanında e, an, ayrıntılı olarak anlatmış işte kat bin feet'e çıktıklarını nereye döndüklerini, ne tarafa yöneltildiklerini ve gider girmez de hemen bizim Türkiye fizikilerini gördüğünü söylemiş. Anlatmış bir şeyler. Bazı şeyleri benim pek kafam almadı. İşte kalkışta telsiz arızası varmış. İki numara lideri bunun daha üst rütbeli. O sen öne geç demiş. Daha sonra kendisiyle yere indikten sonra görüştüğünde lider demiş ki ben işte seni yüksek bir irtifadan takip ediyordum. O sırada Türk uçakları sana Hava damına füze attı, vuramadı. Bunun üzerine ben hemen bir sign verdiler, füzesi attım. Benimki de tam ısınmamıştı kafası. İlkini kaçırdım, ikincisi vurdu. İlk füze ki denize düştü, ikincisini de kovaladım. İşte Atina'ya yakınlarına kadar kovalamış güya. O uçakta geri dönmüş, kara yoluna iniş yapmış, karım geçirmiş, pilotu da ölmüş. Yani bunları anlatmış kendine göre. Şimdi sen de biliyorsun beraber ziyaret ettik bir olayın kahramanlarından birini. adam Adamcağız yaşıyor. Yani herhangi bir bizim pilotlarımızdan kayıp veya düşen yok. E, vasıf Sayın, al emekli albay Vasıf Sayın. Beraber gittik, e, röportaj yaptık onunla, görüştük biliyorsun. Sonra ben onun anılarını benim kitaba koydum olayın esas baş kahramanı Sıtkı Onur da uzun yıllar hava kuvvetlerinden aldıktan sonra uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda uçtu. Sonra emekli oldu. Foça'ya yerleşti. Ben bu kitap için onunla çok görüşmek istiyordum. Bu olayın birinci elden tanığı. Ona soracağım sorular vardı. Bir yıl peşinde koştum. Fakat o sorular cilt kanseriyle uğraştığı için kendisiyle görüşemedik ve en sonunda da vefat etti kitabı alamadım onu. Dolayısıyla Yunanların e, iddia ettiği gibi bizim herhangi bir iki tane birden F-102'mizin düşmesi, iki pilotumuzun e, ölmesi böyle bir şey yok. Herhangi bir e, kayıtlarımızda veya bir başka bir görgü tanıklarına göre böyle bir şey olmamış. Olayın kahramanları o gün havada olan e, bütün f 2 pilotları Gelmiş, inmiş. Doğrudur, Varsus Sayın Cairo arızası yüzünden Atina'ya kadar gidiyor. Sonra geri geliyor. Yakıtı bittiği için Söke karayolunda mecbur iniş yapıp uçağından canlı bir şekilde çıkıyor. O sırada havada iki uçak daha var. Davut İrfan Gürgür komutanımızın uçağı mesela. O bütün olayları görüyor. O Albatros'u ilk sıkıştıran ve üzerine paten kuran o. Beraber Sıtkı Onur'la Balıkesir'e iniş yaptığını indiklerinde Sıtkı Onur'un e, tonunun sırsıklama olduğunu ve Sıtkı Onur'un çok aşırı bir heyecanla e, olayı anlattığını e, benimle paylaştı. E, bir numaralı görgü tanığı da bu gürgür ki o da yaşıyor hala. E, bazı teknisyenler var. Mesela f altına eğildiklerinde eee AIM 4 füzelerinin yerinde olmadığını görüyorlar. Sıtkı Onur füzelerini ateşlemiş. Onun iddiasına göre de bir Yunan F-5'ini vurduğunu söylüyor Sıtkınır. Dolayısıyla bizim tarafımızdan Yunanların iddiasını çürütecek en önemli iki kanıt var. Onlar da pilotlarımızın sağ olması o gün herhangi bir uçak kaybetmemiş olmamız. Harekattaki tek f 2 kaybımız e, kitabımda ayrıntılı anlattım. İbrahim, Üsteğmen İbrahim Çınar'ın e, bir sabaha karşı verilen Vertigo'da aşırı e, Scramble'da aşırı yorgunluktan Vertigo olup kar kalkmaz düşmesi. Başka da bir F-102 kaybımız yok. E, ben tabi burada izleyicilerimize şu bilgiyi vermek istiyorum. F-102 gerçekten çok çağının ötesinde bir uçak. Ve tabi ki birçok sistemi açısından da Türk Hava Kuvvetleri açısından ilk e, gece ve gündüz önleme yapabiliyor. Çok aktif bir radarı var. Gövde içinde hani bugün nasıl stelt uçakları tartışıyoruz. BD içinde M4 Falcon özel bir füzeyi taşıyor ve hedefine kitlendiği zaman o kapaklar açılıyor. Füze ısıtılıyor önce, ısıtıldıktan sonra atışını F102A's gerçekleştiriyor ve gerçekten çok farklı bir uçak. Ee, so, e, şey Buraları şey da, da, da tabii arkadaşlarımız e, meraklılar görebilirler ama tabii ki hikayelerin aslı senin kitabında diyebiliriz. Yani evet. e, açıkçası Yunanlıların yine e, karşılıklı böyle bir dayanıksız atmalarıyla karşı karşıyayız gözüken bu. Peki, şimdi iki tarafında değişik yaklaşımı var. Beraber Vasif Sayın'ın evine gidip kendisinin anlarını dinledik. Burada F5'in attığı Gar-8 füzesi var. Bizim f 22lerin attığı M4 Falcon. İki tarafın çok ciddi bir, iki NATO ülkesi bu operasyonda Ege'de aslında karşı karşıya geliyor. Gerçekten çok heyecanlı ve e, stres yüklü dakikalar e, belki de iki taraf birbirine füze attı fakat bir isabet kaydedemedi belki de. Çünkü şey gibi düşünmesin izleyicilerimiz hani kitledik attık füze, atılan her füze vuruyor diye bir şey yok. E, bunlar tabii o yılın nereden baksanın 47 yıl önceki tarihin çok daha eski teknolojileri bunlar çok da kolay olmadıklarını ifade etmemizde sanıyorum fayda var. Tabii. Şimdi bu bahsettiğimiz m 9 e, GAR-8 füze sirit, O o zamanlarki modeli B modeli. F-5'lerde yani Yunanlılarda da var, bizde de var. Bu o kadar güvenilir bir e, füze değil. E, teknolojisi o, o yıllara ait bir füze ve ilkinde de hakikaten Yunanlı pilot attığını ve vuramadığını söylüyor. Başlığının e, tam ısınmadığını, ısıya takip şey yapamadığını söylüyor. Tabii f 2nin egzozundan çıkan e, sıcaklık Acaba o da o zamanki şeyde e, kitlemede nasıldı, onu nasıl vuramadı onları bilemiyoruz. İkincisini attığını ve vurduğunu söylüyor. Uçağın da e, patlayarak denize düştüğünü söylüyor. Sıtkı Onur'un kullan attığı füzelerse 3 tane radar güdümlü, 3 tane de ısı güdümlü M4, M9'dan daha da beter, daha eski füzeler. Vuruş olasılığı yani çok daha şey... Bir de kalkışta hem Varsus Sayın hem de Sütçunur'un uçak uçaklarının radarları arıza yapmış, ikisinin de. Dolayısıyla Sütçunur vuruşunu radar kilidi olmadan optik bir sistem var füzykinin kokpitinde, onla yapmış ve salva atmış. Üçerli, eğer yani görgü tanıklarının anlattığına göre üçerli füze at. Tabii şimdi onlar da gidip vurdu mu? Vurduysa Yunan Pilot eject edemedi mi etmediyse Yunanlar bunu başarılı bir şekilde örtbas mı etti veya bu yıla kadar bunca yıl nasıl gizli kaldı bunlar da soru işareti. Fakat şöyle bir şey var ben kitabımda e, bu işi çok daha fazla araştırmak için e, radar operatörleriyle görüştüm bizim e, Türkiye'deki o sırada radarlarda görev yapan e, iki tanesini buldum. Hatta isimlerini de vereyim. Gerçi bütün detaylar benim kitabımda var ama e, Hava Kontrol Binbaşı Uğur İç Duygu ve Hava Kontrol Albay Lütfi Eriş iki ayrı radar mevzi komutanlığında görevliyken bu olayı bil fiil görmüşler. Yani tek tek radar izlerini e, bizim uçakların bölgeye gidişini e, karşılıklı dogfight yapılmasını ve radar izinden e, şeye göre Yunan tarafından iki iz geliyor. Bir tanesi geri dönüyor. Bu çok önemli. Yani bu kayıtlara geçmiş, skoplarda görülmüş ve rapor edilmiş Hava Kuvvetleri'ne de. indikten sonra da arayıp e, burada operatörleri e, ne, ne teşekkür etmiş yardımları için. Ortak bir çalışma yapmışlar sonuçta. Şimdi Yunanların elinde böyle bir şey yok. Ben bir yerde okumadım, görmedim bir radar operatörlerinin kaydı veya bir gang kamera kaydı yani bunları bulup çıkarırlarsa iki F102'nin hakikaten böyle denize çakılması biri karayoluna inmişti pilot ölmüş falan bunları böyle birazcık pilotların anlattığı şekilde yansıtmaları bir de her yıl e, dayanaksız bir şekilde yapmaları benim aklıma şey getiriyor yani ellerinde hiçbir şey yok Barış Harekatı'nda hiçbir başarıları yok. İşte iki tane f e, Türk uçağını düşürdük diye her yıl e, şey yapıyorlar. Propaganda yapıyorlar. Ben biraz hazır seni bulmuşken e, f yüzlerle de ilgili araştırmam var. E, Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı'na baktığımız zaman yani belki e, toprak parçası olarak ufak görebilir izleyicilerimiz ama dehşet bir Hava Kuvvetleri Kara havacılık, deniz havacılık gibi e, muazzam bir operasyon var. Gerçekten çok zorlu bir operasyon var. E, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-100 ve F-104 filoları e, başrolde diyelim burada. Önleme yapan F-5'lerimiz var, F-102 uçaklarımız var daha batı ağırlıklı olarak. E, bir taraftan da e, belki Yunanistan'la Kıbrıs'ı çok yakın görebilir izleyicilerimiz ama en yakın noktası Yunanistan'ın Girit Adası. Ee, o dönemlerde de yanlış hatırlamıyorsam, Girit'ten kalkan bir savaş uçağı Kıbrıs'ın üzerine, adanın üzerine ulaşabiliyor ama geri dönemiyor. Geri dönemiyor. Ee, Mezir açısından yetemiyor. Bu yüzden de e, Yunanlıların oraya savaş uçağı gönderememelerinden kaynaklı da bayağı bir kuyruk acıları mevcut. Zaten gelse de herhalde gerekli karşılığı Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs semalarında verirdi diye düşünüyorum. Burada iki teşebbüsleri olmuş. Birincisi galiba... Girit'ten e, ki F-84F filosuna bomba yüklemişler. İkişer tane 700 libelik bomba. Bunlar e, gidelim bir şekilde çıkarma yapan Türk birliklerine bombalarımızı atalım. Sonra bir Arap ülkesine e, sığınalım, inelim bir şekilde demişler. Böyle bir plan yapılmış. Bunu okudum. Bir de e, Yunanlar o zaman F-4E'lerini teslim almıştı. Fakat harbi hazır değillerdi daha uçak e, pilotları da Amerika'da eğitilmişti. Bunlar da sanırım Rodos'taydı e, üstü. Orada da bir dört tane F-4'e ne olursa olsun bombaları yükleyip müdahale edin e, diye daha doğrusu pilotlar ve oradaki filo komutanı falan çok ısrar etmiş tepedeki hava kuvvetlerine ve komutanlarına. Biz hazırız gideriz vururuz Türkleri en azından canlarını yakarız diye. Çünkü galiba F-4'lerin menzili yetiyor tam şimdi akmak lazım. Fakat Türk-Yunan Savaşı'nı e, başlatmayı göze alamadıkları için bunu da yapmamışlar. Dolayısıyla adadaki hava hakimiyeti tamamen bize ait. E, Antalya'daki e, F5 filosu e, cap görevi yapmış. Sürekli. Herhangi bir tehdit olmadığı için. Daha sonra havaya görevi de yapmışlar. Ama harekatın er bizim f filolarımız. Onların çok büyük katkısıyla e, bu harekat yapılmış. Ee, bazı izleyicilerimizin aklına gelebilir, bizim F4'lerimiz yok muydu diye e, kuşkusuz sen daha iyi biliyorsun ama Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk F4'lerin verilmesi ben yanlış hatırlamıyorsam 30 Ağustos 1974 ki e, birinci harekat 20 Temmuz'da başlıyor, arkasından Ağustos ayının hemen başında ikinci harekat yapılıyor. E, i̇kinci harekatta tamamlanıyor. Sonrasında e, Türkiye'ye o F4'ler geliyor. Hatta bayağı bir pilotumuz da e, Amerika'da eğitimde diyebiliyorum. Evet bizim e, F4'lerimizin siparişi verilmişti, parası ödenmişti. Fabrikadan da çıkış yapılacak, teslim yapılacaktı. E, dediğin gibi harekattan sonra... E, şu anda ha, tarihini hatırlamıyorum. O, o uçaklar geldi, teslim edildi. Ambargo'ya takılmadı. Amerikan ambargosu geldi biliyorsun. 1975'te galiba o ambargoyu yaptılar. Ondan önce bizim F-4'lerimizin gelmiş olması lazım. Yani geldiler de tam şimdi tarihini hatırlayamıyorum. Artık tarihleri ve şeyleri ezbere söyleyemiyor hale geldik. <gülüyor> evet. Ee, seninle birlikte tekrar hem bir havacılık tarihimizin çok önemli bir noktasını e, anlatmış olduk. Biliyorsun bizim çok sayıda izleyicimiz de Yunanistan'dan çok merakla da izliyorlar. Ee, bakalım onlar ne yazacaklar? Nasıl bir yansıma olacak? Ben de merakla bekliyorum. Ee, biz kaynaklı konuşuyoruz. Evet. Levent'in yazdığı hem e, f kitapları iki cilt halinde yayınlandı. Sonrasında Efüs 2 kitapları gerçekten bu iki kitap bir uçak modelini tanıtmanın yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'ne ve havacılık tarihimize de çok önemli bir ışık tutuyor. Bu açıdan da edinmemiş arkadaşlarımız varsa merakla almalarını ben bulabilirlerse tabii ki az sayıda belki kalmıştır ama ben tavsiye ediyorum arkadaşlara. Ben çok teşekkürler katkıların için. Seninle birlikte bir bilinmeyen noktaya beraber ışık tutmaya çalıştık. Umarım Başka bir konuda tekrar bir araya geleceğiz ama e, Yunanlılardan önce e, başka bir konu bulsak daha iyi olur gibime geliyor. Çok teşekkürler, İyi akşamlar. Evet, yani bahsettiğin Yunanlı izleyici arkadaşlara e, bir şekilde benim bu kitabıma ulaşmalarını tavsiye ederim. Bu İngilizce'de aynı zamanda. E, okusunlar bizim pilotlarımızın ağzından. E, hava e, trafik, aman trafik diyorum. E, radar operatörlerine. Radar operatörleri onların kayıtlarını okusunlar. Kafalarında bir resim oluşacaktır. Bir de kendilerine anlatılanlara baksınlar. Hala da iki tane F100, Türk f düşürdüklerini iddia ediyorlarsa ya bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kanıtlasınlar o zaman. Her sene böyle bizi yormasınlar yani. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Ortaya çıkardık. Ki ben hala diyorum Sıtkı Onur'la görüşemediğim için bu konu eksik kaldı. Diğer yaşayan bütün insanlardan, görgü tanıklarından bu olayın nasıl cairan ettiğini öğrendik. Bir şekilde e, ortaya çıkardık. E, top Yunanlar da, onlar da yapsınlar. Görelim bakalım. Çok teşekkürler. İyi Çok akşamlar, teşekkürler. iyi geceler. İyi akşamlar.